Herkese merhabalar. Askeri ücret zamı belli oldu ve engelli aylığı, engelli bakım aylığı da artık iyice netleşti. Peki ne kadar oldu? Şimdi artık net olarak alacağınız engelli aylığı ve engelli bakım aylığı maaşlarını size söyleyebilirim. Evet 2021'de engelli aylığı 1035 liraya yükselmişti. 2022'de ise engelli aylığı 1552 lira olacak artık bunlar net rakamlar arkadaşlar bakım aylığı ise 1798'den 2706 liraya yükseldi hayırlı olsun inşallah yani artık askeri ücret e zammı da engelli aylıklarına engelli bakım aylıklarına da yansımış oldu.